Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 28 Haziran 4 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Güneş Yengeç Burcu'nda ilerliyor. Gezegeniniz Venüs Aslan Burcu'nda Mars'la birlikte e, ilerlemesini sürdürüyor. Haftaya aslında oldukça enerjik, coşkulu başlıyorsunuz. E, yakınlarınız, sevdiğiniz kişiler, aile üyeleri, arkadaşlarınız, Çevreniz kalabalık olabilir hafta genelinde. E, birlikte yapılacak faaliyetler, planlar, belki bir tatil organizasyonu, belki bir kutlama yapacaksınız, bir parti, bir davet vereceksiniz. Yani bu tarz meşguliyetler var haftanın genelinde. E, başkalarından da çok teklif alabilirsiniz e, bu hafta. Pazartesi günü Kova Burcu'nda boşlukta olacak. E, enerji olarak sizi de destekliyor. O yüzden... Bu ay boşluktayken böyle önemli işler, projelerle ilgilenmek yerine biraz daha hani keyif aldığınız konulara odaklanabilirsiniz. Ee, çocuklarla zaman geçirmek, işte romantik faaliyetler, biraz da eğlenceli ve sanatsal aktiviteler ön planda olabilir. Akşam saatlerinde ay balık burcunda olacak. Salı ve çarşamba da ay balık burcunda. Ay balık burcunda hareket ederken günlük hayatınızın, Temposu biraz artıyor yani daha çok sorumluluklar işte mesleğinizle ilgili konular genel sağlık konuları bakımınız hijyen düzen yani bu, bunlar özellikle ilgi alanınızda olabilir Perşembe'den itibaren akşam saatlerinden itibaren Ay Koç burcunda Cuma ve Cumartesi Ay güçlü bir şekilde Koç burcunda olacak ve ilişki dinamiklerinizi aydınlatıyor. Eşinizle, partnerinizle bir arada olmanız, daha fazla birlikte bir şeyleri organize etmeniz, başkalarından hizmet almanız, yani birebir ilişkiler özellikle ya ikili ilişkiler ya da ortaklı çalışmalar alanında yine cuma cumartesi aktif olabilir. Evet bu hafta Mars, Aslan Burcu'nda ve Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te dik açıda. Gerilimli bir açı. Siz çok fazla etki almasanız da daha çok para konuları, finans konuları, böyle harcama e, konularında, bütçenizle ilgili alanlarda biraz daha temkinli olmakta fayda var. Zaman zaman e, çok bir cömert tavırlar içerisinde olabilirsiniz. Ya da e, parasal e, piyasalarda yani para piyasalarında, yatırımlar alanında riskler alabilirsiniz. E, kolektif alanda da bazı böyle dengesiz durumlar oluşabilir. Yani piyasalarda bun bunlara karşı biraz dikkatli olmakta fayda var. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.